Son seansla karşınızdayız. Türk gelenek ve göreneklerinin de aslında desteklediği kitlesel fonlama diye tabir edebileceğimiz yeni bir fonlama tekniği. Avrupa'da da çok yaygın, dünyada da çok yaygın bir uygulama. Bu uygulamanın Türkiye'deki önemli temsilcilerinden bir şirketle konuşacağız. Fonbulucu.com CEO'su Hakan Yıldız ikinci bölümde bizimle birlikte olacak. Şöyle düşünelim, iyi bir iş fikriniz var ve bu iyi iş fikrinizi birlikte gerçekleştirebileceğiniz iyi bir ekibiniz var, arkadaşlarınız var. Hatta bu iş fikrinizi hayata geçirebileceğiniz bir de mekanınız var ama bir şey eksik, o şey olmayınca iş fikrinizin hayata geçirme şansı yok. O şeyin adına fon diyoruz. Fon bulunmadığı takdirde her şey beynimizin kıvrımları arasında gezinen küçük küçük bilyalara dönüşebilir. Ama bunun da yolu var. Artık şirketlere, kuruluşlara ya da bireylere ya da girişimcilere fon sağlayan kuruluşlar var. Üstelik de bunu yaparken en ufak bir karşılık beklemiyorlar. Sadece eh. o fikre, o iş fikrine inanmış olmaları yetiyor. Bunu konuşacağız. Fonbulucu.com CEO'su Hakan Yıldız. Şu anda Skype attığımız. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Aslında güzel özetlediniz. Giriş de çok güzeldi. Tamam, teşekkür ederim. O zaman özet güzelse gerisini sizden dinleyeceğiz. 15 dakika vaktimiz var. Hem biraz e, fon bulucu komu anlatmanızı rica ediyorum. Hem kendi hikayenizi bir parça e, anlatmanızı rica ediyorum. Varsa iş arkadaşlarınızın hikayesini de o kapsamın içinde anlatmanızı rica ediyorum. Sonra da İmece fondan başlayıp invest fonlara kadar hangi yerlerde nasıl, ne şekilde hareket etmesi gerekiyor girişimcilerin, özellikle genç girişimcilerin nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda biraz ipuçları vermenizi rica ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Ali Bey. Ali Bey aslında bugün konuşacağımız konu girişimcilik ve eko, e, yatırımcılık ekosisteminde ciddi bir devrim. E, bunun Farkındalığı noktasında e, katkı sağladığınız için size tekrar teşekkür ederim. Ne demek Çünkü ki? ülkemizde girişimcilik ekosistemin önündeki en büyük engellerden biri e, finansal erişim engeli. E, hepimiz biliyoruz finansal erişmek çok zor Türkiye'de. E, eriştiğiniz zaman maliyetler çok yüksek. Doğru zamanda erişmek çok çok önemli. E, aslında bizim hikayemiz bu. Biz girişimcileri finansmana doğru zamanda, doğru miktarda e, eriştirirken diğer taraftan da yatırımcıları e, ...girişimlere erişmelerini sağlıyoruz. Bu sayede... E, ...aslında o kurulan ortaklıklarla da... ...girişimcilik ekosisteminin... ...gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. E, 2017 yılında aslında... ...Türkiye'de e, regüle edildi bu. E, Sermaye Piyasası Kurulu'nun... E, ...kanuna birkaç madde ilave edilerek... ...yasallaştı. Hemen akabinde 2019 yılında da... ...Sermaye Piyasası Kurulu... E, ...Paya Dayalı Kitle Fonlaması... ...isimli bir tebliğ yayınladı... yayınladı bu tebliğe ilişkin olarak da Türkiye'de platformların, yatırımcıların ve girişimcilerin bu sistem içerisinde nasıl yer alacağını, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirledi. Biz 2019 yılında kurduk şirketimizi ve 2020 Ağustos ayında lisans başvurumuzu yaptık. 8 Nisan 2021 tarihinde de Sermel Piyasası Kurulu tarafından lisanslandık. Türkiye'deki artık girişimciler, finansal erişimi e, kitle fonlaması yoluyla da yapacaklar. E, dilerseniz burada kitle fonlamasını belki ilk kez duyanlar vardır. Evet, kitle e, fonlamasını lütfen bir... anlatın. Çünkü dediğiniz gibi bilmeyenler olabilir. Yani e, hem e, literatürümüze yeni girdiği için hem de dünyada da çok fazla e, eski bir e, geçmişe sahip olmadığı için. Aslında e, bu e, crowdfunding olarak bilinen bir sistem. Bizde de karşılığı sizin... Anonsunuzda da duydum ben, imece aslında. Evet. Ee, bunun daha ölçeklenmiş hali, internet üzerine taşınmış hali. Ee, biz bunu e, kitlesel fonlama olarak ilk önce Türkiye'de konuştuk. Daha sonra e, sermaye piyasası kurulu bunun ismini koydu, e, tebliğe girdi. Kitle fonlaması artık. Türkiye'de regület edilen konu da paya dayalı kitle fonlaması. Kitle fonlaması e, bir girişim, fikir, proje ya da bir sebebin bir grup insan tarafından internet üzerinden, desteklenmesi veya finanse edilmesi şeklinde biz e, ifade ediyoruz. Paya dayalı kitle fonlamasında da aslında iş biraz daha değişiyor. Çünkü e, alt e, modellerinden biri e, equity-based veya share-based dediğimiz kitle fonlama sistemi. Evet. Burada da girişimci ihtiyaç duyduğu finansmana karşılık e, hisselerinin paylarının bir kısmından vazgeçerek yatırımcılara sunarak bunları e, o finansmanı temin ediyor. Aslında binlerce ortağı oluyor bu, say bu sistem sayesinde girişimcinin. E, sadece para bulmuyor, ciddi şekilde bir networking yapıyor. Marka elçileri oluşturuyor binlerce. E, dolayısıyla girişimcilik ekosistemini geliştirilmesine gerçekten büyük bir katkı sağlıyor. Ki e, 2020 yılına baktığımız zaman dünyada 100 milyar doların üzerinde bir hacim oluştu. E, birinci sırada Amerika'da, ik ikinci sırada da Çin e, vardı burada ama Çin çok daha hızlı geliyor. Dünyada bu işi regüle eden, ülkesinde e, belli bir regülasyona göre e, kitle fonlama sistemini hayata geçiren 7. ülkeyiz biz. O yüzden aslında çok geç kalmadık. Dediğiniz gibi konu da çok yeni. Evet. E, 2012 yılından bu yana aslında çok e, git, hızlanarak, e, çok büyük bir hacimlere ulaşarak her yıl artarak geliyor kitle fonlama sistemindeki finansman. 4 tane ana konusu var aslında kitle fonlamasının. E, birincisi ödül ve bağış bazlı dediğimiz. Biraz daha... Sosyal projelerin yer aldığı, insanların motivasyonunu daha çok desteklemek noktasında olduğu bir modeli var. Biz 2016 yılından bu yana bu modeli çalıştırıyorduk zaten ve 30 projeye 5 milyon üzerinde bir kaynak yaratmayı başardık. Şimdi işe paya dayalı kitle fonlamasıyla devam edeceğiz. Dediğim gibi burada girişimciler çok daha kolay, hızlı, güvenli. Ve ucuz şekilde finansmana ulaşacaklar. Bir diğer e, modeli de kitle fonlamasının borca dayalı kitle fonlaması. E, kredi bazlı da diyebilirsiniz buna. Bununla ilgili de sermaye piyasası kurulunun bir çalışması var. Evet. E, bu çalışmalarla beraber aslında Türkiye'de kitle fonlamasının hem paya dayalı hem de borçlanmaya dayalı e, kitle fonlamasıyla ekosistemin gelişeceğine inanıyoruz açıkçası biz. E, bu yolda da e, başladık çalışmaya. Size güzel bir haber vereyim. 11 Mayıs'ta ilk kampanya yayınlandı. E, Promoseed isimli bir e, biyoteknoloji şirketi, 3 e, üniversite profesörü tarafından kurulan, Erciyes Teknopark'ta yer alan bir girişimimiz, e, ihtiyaç duyduğu fonu e, açıkladı e, ve paylarına karşılık e, 200'e yakın neredeyse talep geldi. Çok e, burada yatırımcıların da aslında sistemi çok hızlı şekilde kabul edebileceğini göreceğiz ki görüyoruz da şu anda 300 civarında yatırımcı yatırım yaptı e, promosiyde. Aynı şekilde ikinci kampanyayı da yayınladık biz. O da çok ilginç bir proje. E, futbol e, spor merkezli bir proje. Teknoloji merkezli bir proje. Sensibol e, VR isimli e, ve bu projede aynı şekilde e, ölçeklenmesi çok hızlı olabilecek. Belki de bir unicorn olabilecek bir proje. Buraya da aynı şekilde birkaç gün içerisinde 50-60 e, belki şimdi e, baksak daha da artmıştır. E, yatırımcıların ilgisi var. E, bizdeki sistem, e, çok e, belki ilginç bulacaksınız, 1 liradan başlıyor katkılar. Evet. Yani siz bir şirketin 1 lira ödeyerek bir payına sahip oluyorsunuz. İsterseniz daha fazla da ödeyebiliyorsunuz. E, bu sayede biz bütün e, Türkiye'de sermayenin hem tabana yayılmasını hem de e, özellikle e, üretime ve istihdama tüm halkın katılmasını sağlamaya çalışacağız. Ee, bu yolda da e, bu yıl içerisinde en az 20 tane kampanyayı, girişim kampanyasını yayınlayarak e, yine en az 10 milyonluk bir fon e, yaratmayı istiyoruz açıkçası. 2023 yılında da güzel bir hedefimiz var. E, bu hedefe de ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. E, 1 milyarlık bir fon hacmini e, Türkiye'de bu sistemi kullanarak girişimlere e, aktarmak ana hedefimiz. Evet. Buraya kadar isterseniz bunları söyleyebilirim. Çok güzel anlattınız. Şimdi şunu soracağım güncel bir şeyden yola çıkarak. Biliyorsunuz bu pandemi döneminde işte bütün ülkelerde aşı üretimi, ve virütük ilaç üretimi konusunda ciddi çalışmalar yürütüldü. Büyük şirketler elbette çok büyük imkanlara sahip oldukları için çok önce üretmeye başladılar ama dünyanın bazı ülkelerinde küçük küçük şirketlerin de aşı üretimi konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini biliyoruz. Ama bütün şirketlerin karşı karşıya bulundukları en temel problem fon meselesi. Yani fona ulaşamadıkları için mesela şu anda Türkiye'de 12 yerli aşı çalışması var. Yani preklinik aşamadan 3. faza kadar gelen 12 aşı var. Hepsinin de temel sorunu fona ulaşmak. Hatta hatta pek çoğunun en temel sorunu fona ulaşmak. Yani fona zamanında ulaşmış olsalardı belki bugün bizim Sputnik açısı gibi, Sinovac açısı gibi, Biontech açısı gibi bir aşımız olabilirdi. Ama işte bu konuda hem e, e, fon sahiplerine, fon e, temin edenlerin bir araya gelememesi ya da onların bir e, zeminde buluşturulamaması ve benzeri pek çok teknik sebep ortaya çıktı. Acaba bu konuda bir deneyiminiz var mı? Yani size ulaşan ya da sizinle e, bu konuda paylaşımda bulunan ya da sizin arayışa geçip de Gelin e, bu işi yapalım e, diye düşündüğünüz bir e, şey oldu, mu, bir girişim oldu mu? Bu sizin şirketinizde sınırlı olmayabilir. E, genel olarak bu sektördeki durumla ilgili de olabilir aynı zamanda. Tabii ki. Ali Bey, aslında ben bir Melek yatırımcıyım aynı zamanda. Evet. E, bizim bir Melek yatırım ağımız var. E, aynı, e, aynı şekilde girişimlere finansman temin eden, eden bir de girişim sermayesi yatırım fonunun hatta bugün e, kuruluş için son e, başvurumuzu yaptık. Dolayısıyla biz girişimcinin e, finanse erişimini çok boyutlu görüyoruz. E, ve bu anlamda da hem şahsım hem e, Melek Yatırım diğer Melek Yatırımcılarımız hem de girişim sermayesi yatırım fonumuz bu kit e, özellikle kitle fonlaması odağında girişimleri finanse, finanse etmeye çalışıyor. E, dediğiniz gibi e, pandeminin başlama sürecini e, hepimiz e, çok kötü bir şekilde yaşadık aslında. Şok olduk. Daha sonra biz hızlı toparladık ve Türkiye'de belki de bu anlamda yapılan ilk çalışmayı COVID-19 Ortak Akıl Platformu'nu gerçekleştirdik. Bülent, Dr. Bülent Gümüş hocamla beraber ve çok fazla 500'e yakın bir başvuru aldık ki özellikle sağlık projelerinin bize başvurmasını istedik. COVID-19'daki tüm süreçlerde ihtiyaç duyabileceğimiz çözümlerin girişimciler tarafından bulunması için bir çağrı yaptık. Dediğim gibi çok başvuru oldu. Bu süreci yürüttük. Ee, sürecin sonunda da gerçekten elle tutulur ee, hem ürün e, hem de hizmet açısından e, bu, bu sürecin rahat geçirilmesini sağlayacak çok iyi girişimler başvurdu. Aynı zamanda biz 8 aydır e, ortalama e, girişimlerin başvurularını alıyoruz ve şu anda 2000'in üzerinde bir başvuru söz konusu. E, Tabi bazı sınırlamalarımız var tebliğden gelen teknoloji evet. ve veya üretim faaliyetinde olması gerekiyor girişimcilerin bizim sistemden istifade edebilmeleri için. Elediğimiz zaman 200'e yakın girişim kalıyor ve bunların toplam ihtiyaç duyduğu fon miktarı 1.2 milyar lira. Bunların içerisinde bahsettiğiniz gibi aşı ile aşı üretmekle ilgili tutun oradan tutun şeye kadar sağlıkla ilgili çözümlere kadar. ...özellikle pandemi döneminde yaşanan psikolojik sorunların çözülmesinden çocuklarla ilgili konulara kadar çok fazla girişim var. Hatta içlerinden de ben çok başarılı olacağına inandığım bazı girişimler var. Biz burada aslında girişimcinin kitle fonlama sistemini kullandığı zaman... ...sağlayacağı faydayı en üst seviyeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğu fonun %10'unu bu yıl için 10 tane kampanya seçtik... ...daha doğrusu belirleyeceğiz üçünü belirledik şu anda. Onların %10 olarak zaten ihtiyaç duyduğu fonu biz temin edeceğiz. Geri kalanı da halkımızın temin etmesini istiyoruz. Bunun için de zaten mali bariyeri 1 liraya indirdik. Herkes yatırımcı olabilsin diye. Dediğiniz gibi eğer zamanında girişimlere doğru miktarda ama sadece zamanında olması da yetmiyor Ali Bey. Doğru Tabii. zamanda, doğru miktarda girişimciye fonu aktarabilirseniz, ee, ülkemizdeki bu ekosistem çok gelişecek. İstihdama ve de katkısı çok yüksek olacak. Belki bir rakam verirsem daha iyi açıklayabilirim. 2020 yılında kitle fonlama sistemiyle fonlanan girişimlerin sebep olduğu istihdam e, 300.000'i geçti. Yani 300.000 tane yeni işin doğmasına, kişinin çalışmasına sebep oldular. E, bu sistemde fonlanan girişimler. Dolayısıyla istihdama bu kadar katkısı olan bir sistemi korumak ve büyütmek gerekiyor. E, bu noktada da aslında ben çok iyi bir başlangıç noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle Borsa İstanbul'a son dönemlerde yeni kaydolan yatırımcıların risk iştahının da yüksek olduğunu gösteriyor. Evet. E, burada tabii ki bütün girişimlerin başarılı olması mümkün değil. E, fail eden, e, içerisinden çıkamayan, zarar gören e, girişimler olacaktır bu dönemde özellikle pandemi döneminde. Ama bu fonları biz onlara sağlarsak, Hayatta kalış sürelerini artıracağız. Dediğiniz gibi aşı veya evet. ihtiyaç duyduğumuz bütün sağlık hizmetlerini kendi bünyemizde, kendi içimizde yerli ve milli olarak üretme şansımız olacak. Harika. Çok teşekkürler Hakan Bey. Çok güzel anlattınız. Fonbulucu.com CEO'su Hakan Yıldız'la konuştuk. Böylece son seansında sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine buradayız.